Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videomuzda diyabet hastalığıyla ilgili doğru bildiğimiz, doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz size. Hemen konumuza geçelim arkadaşlar. Meyve suyu içmek zararsızdır. Bu yanlış arkadaşlar. Hekimler genelde şeker hastalarına meyve yemesini önerirler. Bir bardak meyve suyunu elde etmek için 2-3 adet meyve sıkmak gerekmektedir. Bizim verdiğimiz meyve miktarı ise... Porsiyon da bir tanedir. Daha doğrusu bizim derken doktorların arkadaşlar bir porsiyonda bir tanedir. Yani hasta normalden fazla meyve yemiş olur. Bir başka sakıncası ise sıvı gıdalar çok hızlı emilir. Bu emilim ile kan şekeri hızla yükselir. Meyve suyu içmek zararsızdır arkadaşlar. Bu yanlış. Doğrusunu söyledik. Başka bir maddeye geçtim. İnsulin şişmanlatıyor. Bu yanlış arkadaşlar. Eğer hasta diyetine dikkat etmiyorsa ya da insülini biraz daha fazla yapayım şundan biraz daha fazla yiyeyim gibi düşüncelerle insülini kötüyü kullanıyorsa bu gibi durumlarda kilo alabilir. Eğer hasta verilen diyete ve egzersize çok dikkat ediyorsa kilo almaması gerekir. Tabi bilim, fizik, matematik. Yani insülini fazla vurayım ona göre de daha fazla yiyeyim. Arkadaşlar her şey öncelikle beyinde biter. Arkadaşlar stres şekeri yükseltiyor. Bu yanlış. Genelde hastalar stresli olduklarından bu nedenle kan şekerinin yüksekliğinden şikayet eder. Bu bir bakıma doğrudur. Örneğin şekeri 100 olan birinin 160'a veya 170'e çıkması belki stresten olabilir. Ancak 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e çıkması stresi açıklamak bunu zordur. Aslında bu hasta açısından kolaycılığa kaçmaktan başka bir şey değildir. Yani stresten çıkıyor deyip homologüttak yemek bunu da bahanesini strese vermek 600'e çıkması bu bir bahane değil arkadaşlar. Stresin şekeri bu kadar da yükseltmeyeceğini bilmeli. Hasta önlemini buna göre almalıdır. Stres belki hastanın diyet düzenini bozmasına, ilaçları aksatmasına neden olabilir. Ancak bu anlamda şeker yüksekliğine katkısı olabilir. Ancak hastanın stresten önce başka nedenleri de araştırması ve bunlara ait önlemleri alması gerekir. Yani kendinizi e, stresten oluyor bu yükseliyor deyip